Kalp sağlığını korumak için neler yapmalıyız peki hocam buradan evet. seyircilerimize bilgilendirsek <gülüyor> kalp sağlığı tabii dünya <gülüyor> yani bir merdiven çıksak da kalbim sıkışıyor gibi söylemler geliyordur bu bu gibi başvurular vardır ilki siz hangi tabii şikayetlerle ki... daha önce önceki sorum olsun hangi şikayetlerle geliyorlar ki siz ona göre yani bir... bu kalp yetmezliği dışında bu kalp naklinde adaylar dışında tabii Hı -hı. genel olarak biliyorsunuz kalp sağlığı açısına baktığım zaman dünya da hala en önemli sebebi kalp krizleri biliyorsunuz. Evet. En çok yani, stresten deniliyor. Gerçekten en önemli etkeni stres e, mi yoksa başka nedenler neden mi? O, o kadar değil. Tabii çok sebep var. Yani çok multifaktörü dediğimiz çok faktörlü işin içinde var. Genetik faktörler var işin içinde. Yani genetik son derecenin önemli belki yarısını kadarını genetik faktörleri etkiliyor. Mesela kendinize ne kadar da iyi baksanız, işte sigara içmediniz, kilonuz olmadığı, tansiyonuz, şekeriniz olmadığı, işte iyi beslendiniz, devamı iyi spor yaptınız ama buna rağmen bile yine bir kalp krizi geçirme riskiniz var. Ee, ama bu genetik faktörden dolayı genetik olarak bazen işte bazı genler var. Bunlar özellikle bu kolesterol seviyesini etkileyen karaciğer metabolizmasını etkileyen genler. Bunlar maalesef özellikle böyle genç yaşlarda kalp krizlerini tetikleyebiliyor. Ama e, bu yani bu kaderde değil aslında burada işte yine dış faktörler de son derece önemli karp krizlerinin gelişmesinde e, bu bizim engelleyebileceğimiz faktörler yani genetik faktörleri tabii engelleyemiyoruz ama hı hı. diğer faktörleri e, engelleyebiliyoruz bunlar da bildiğiniz üzere en önemlisi sigara içimi kilo <gülüyor> ve diyabet. her şeyin başı sigara sigara ve kilo diyebiliriz aslında yani kilo <gülüyor> çünkü olduğu zaman aşırı kilo Aşırı kilo olduğu zaman bir şeker hastalığı riskiniz artıyor, tansiyon yüksekliği riskiniz artıyor, kolesterol şeyiniz artıyor. Yani hasta kilo tek başına çok ciddi bir kalp problem. rahatsızlığına en önemli etkenlere Kesinlikle kesinlikle, diyebiliriz. kesinlikle. Yani kilo onun için son derece önemli. Yani sigara ve kiloyu aslında çözersek aslında o kadar da zor değil. Yani hani sanki böyle kalp krizleri, kalp hastalığı hani böyle çok çözümünsünüz gibi duyuyor ama. Bu genetik faktörler olsa bile, diyelim ki bir insanın genetik olarak e, 60 yaşında hani kalp krizi geçirecek. Ama sen bu sigara içerse, kilosu olursa bu 30'lu 40 yaşlara düşüyor. Çok da erken yaşlara Daha düşüyor. öne çekmiş olunuyor. Kesinlikle öne çekmiş oluyor. Yani genetik faktör olsa bile muhakkak e, çok iyi dikkat etmek gerekiyor. E, genetik faktör olmayanlarda da özellikle sigara ve e, kilo, obezite son derece ciddi problem. Yani obezite özellikle hani çok durmak istiyorum. Çok artık yaygınlaştı. Bu gelişmiş toplumlarda yani bu Amerikalarda, yüzde otuzlarda, kırıklarda Türkiye'de artık böyle yüzde otuzların üzerine falan çıktı. obezite oranları. Gençlerde ya aslında orta yaşlarda kilo gözüküyor. problemi olarak diye adlandırdıkları halde onu kalbe de, kalp e, sorunları da son derece, derece tetikleyebiliyor. Sadece kalpte olsa iyi yani. Başka Herhangi hangi diğer hastalıklara da yani sebep yani. olabiliyor. Özellikle obezite. Yani çok ciddi bir sağlık problemi ee, ve sadece kalp ile ilgili değil. Biliyorsunuz şu anda dünyada iki tane en önemli ölüm sebebi var. Birisi kalp krizleri, ikincisi kanserler. Maalesef. Maalesef. Yani o kanserle de çok ilişkisi var. yakından ilişkisi var. Yani e, o da çok önemli bir faktör. Sadece kalp. E, Obest olduğu zaman tansiyon hastalığı, şeker hastalığı, kalp hastalığı dışında kanser riskini de artırıyor. E, yani obeste üzerine hani çok durmak gerekiyor. Belki vardır belki farkındalık zamanı. O zaman da belki hani konuşuruz onu. E, o da önemli bir konu. Sigara zaten hiç söylemiyorum. Her şeyin başında çok demiş Çok ciddi bir sağlık gibi. problemi. Hem kanser yönünden olsun hem e, alkol de alkol ciddi bir sağlık problemidir. Ee, yani özellikle aşırı tüketildiği zaman maalesef alkol de karaciğerde yağlanma yaparak karaciğer fonksiyonlarını bozarak hem şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği ve tansiyon gibi problemlere sebep olabiliyor. Onun için ona da yani yani hisse bile sosyal içici düzeyini geçmemek gerekiyor. İşte ayda bir tane hani bir tane içmekten belki bir şey olmaz ama bu çok fazla içerseniz ciddi bir sağlık problemi. Ee, ama sigara ve işte nargile. tütün nargile gibi şeyler son derece ciddi sağlık problemi. Bunlar biliyorsunuz hem e, sigara hem kalp krizi felç geçirme riski, bacak damarlarının tıkanma riski, oradan bacakların kesilme riskini Oraya artırdığı gibi artırdığı evet. gibi işte dudak, dil, gırtlak, akciğer mesane kanserlerinin hemen hemen tek sebebi yani %95 sebebi kuahın olmasının ileride, KUAH biliyorsunuz o da ciddi bir sağlık problemi. ki belirli bir yaştan sonra KUAH da ciddi bir kişilerde hayat kalitesini düşüren ve ölümlere sebep olabilen ciddi bir sağlık problemi. Yani neresini tutarsını tutun, çok ciddi bir sağlık problemi, yani sigarayla ilgili biliyorsunuz dünya ve Türkiye'de aslında çok iyi gelişmeler oldu. Ee, özellikle pasif içiliene engellemek için kapalı alanlarda sigara içilmesini engellemesi, bence son derece faydalı olduğunu düşünüyorum. E ee, ne kadar farkındalık yaratılırsa yaratılsın, ne kadar uzman doktorla bir yol izlenirse izlensin, kişi kendine düşünmediği sürece, kişi kendine durdurmadığı sürece, bunun herhangi bir olumlu e, yani bir dönüş olmaz. Tabii yani. Önemli olan biliyorsunuz hastalığı engellemek. Yani işte sigara içtin, damarın tıkandı ya da kanser oldun. Yani tedavisi bundan sonra çok zor. Yani hep sorunlu problemler. Önemli olan bunları engellemek. Yani bu toplum sağlığı dediğimiz olay aslında bu. Yani önemli olan hastalıkları oluşmadan daha oluşmadan oluşmasını engellemek. Onun için bu da sigara ve obezite yani iki konu son derece önemli. Yani bu obezin içinde işte tansiyon ve şekeri de sayıyorum. Hı hı. Aslında yani e, yani şeker hastalığı ve tansiyonunun da en büyük sebebi aslında obeste. Kötü beslenme, işte hareketsiz yaşam, stresli yaşam. E, bunlar ciddi sağlık problemleri. Sadece kalbı değil, diğer organları da. Diğer organ tabii tabii yani sadece kalp değil. Mesela obeste mesela bir yaştan sonra artık ciddi eklem problemleri işte bel fıtıkları, diz problemleri, kalça problemleri. Yani özellikle Türkiye hayatına engelleyecek Türkiye'de baktığımız zaman belli bir yaşa gelmiş, belli 60 yaşını geçmişim. Bizim bayanlarda, kadınlarımızda maalesef işte bir hareketsiz bir ortam var. İşte bir hamur işleri, tatlı Türk yeme şeyleri yani. var Türk toplumunda ve belli bir yaştan sonra görüyoruz ki çok obeste oranları yüksek, özellikle belli bir yaşın üzerinde kadınlarımızda ve bunların hepsini bakın hepsinde şeker hastası vardır, hepsinde tansiyonu vardır. Hepsinin dizlerinde muhakkak problem vardır. Kalçalarında hepsinde bel fıtığı vardır. Yani bu neredeyse kaçınılmaz yani.